Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu video biraz bugüne kadar kanalımda olan videolardan daha farklı olacak. Ama e, eminim ki çok faydalı olacak. Sizinle beraber bugün Manifestation Meditation yani çekim yasası meditasyonu yapacağız. E, açıkçası normalde hani kanalımda böyle bir meditasyon e, videoları bulunduran biri değilim ama çekim yasası ile ilgili çok çok fazla içerik hazırladığım için ve bu süreçte açıkçası kendim de uygularken çekim yasası meditasyonu alanında çok az Türkçe içerik bulunduğu için sizler için birkaç içerik hazırlamak istedim. Bu video umarım olsun ki böyle gece yatmadan yapabileceğiniz uyanınca yapmak isteyeceğiniz güne o çekim yasası hisleriyle başlayabileceğiniz bir video. Ee, o yüzden eğer siz de hazırsanız şimdi evinizde, odanızda hoşunuza giden bir köşeye oturabilirsiniz. Bir yoga metiniz varsa yoga metinizin üstüne oturabilirsiniz. Ee, birkaç mum yakabilirsiniz. Ben ee, Böyle koku veren şeylerimi çalıştırıyorum. Tütsü yakıyorum. Siz de o şekilde birkaç şey ekleyebilirsiniz ortamınıza. Yeter ki huzurlu, mutlu ve konsantre olabileceğiniz bir ortam olsun. Sizden tak istediğim rahatça oturabileceğiniz, yaslanabileceğiniz. Eğer isterseniz uzanabilirsiniz. Ama böyle bir dik olmayı tercih edebiliriz e, diye düşünüyorum. Eğer hazırsanız yerinizi alın. Birazdan çekim yasası meditasyonuna geçeceğiz. Yaklaşık 8-10 dakika sürecek bir meditasyon olacak. Bu giriş bölümünü e, tekrar tekrar dönüp bu meditasyonu yapmak istediğinizde zaten geçebilirsiniz. E, bu meditasyon sizi o güne başlarken ya da o günü bitirirken, uykuya geçerken o çekim yasası enerjisine biraz daha sokacak bir meditasyon olacak. Size o istediğiniz hayatı e, hayal ettirecek bir meditasyon olacak. Heyecanlıyım. Hazırsanız sakinleşelim ve başlayalım. Yerimizi iyice aldıktan sonra öncelikle kafanızda net bir Hayalinizi ve amacınızı canlandırın. Bugün meditasyonda kullanacağınız genel bir hayat amacı da olabilir ama spesifik olursa çok daha faydalı olacaktır. Hazır olduğunuzda en rahat pozisyonunuzu alıp dik bir şekilde oturduktan sonra gözlerinizi kapatabilirsiniz ve meditasyona başlayalım. Nefes almaya başlıyorum derin derin. Burnumdan alıp ciğerlerimi iyice havayla doldurup daha sonra ağzımdan vereceğim. Nefesi aldığımda iyice vücudumu gererek nefesi orada tutacağım. Ve beşten geriye sayacağım. Beş. 4 bir. Ver. Aynı şekilde tekrar burnumdan nefes alıyorum. Vücudumu iyice sıkıyorum. Gerginleştiriyorum. Nefesimi tutuyorum. Beş. Dört. Üç. 2 Ve ver. Bir kez daha alıyorum. Beş. Dört. İki. Ağızdan ver. Son kez iyice derin bir nefes alıyorum. Beş. Dört. Üç. 2, Bir. Ve bırak. Şimdi. Odağınızı hissetmek ve bütün duyularınızı hisselebilmek adına bir saniye durun. Sakinliği, durgunluğu içinizde hissetmeye çalışın. Oturduğunuz ya da yattığınız yerde şimdi aklınıza, hayalinizin, amacınızın gelmesine yardımcı olun. Gerçekten o amacı, hayali çok net bir, çok net çözünürlükle bir film izliyormuş gibi canlandırın. İzlemeye başlayın her küçük detayıyla o anı sanki televizyonda izliyormuş gibi. Şimdi o izlediğin karenin içine kendi bedeninin içine gir. Ve sanki senin şu anki gerçekliğinmiş gibi bakmaya, yaşamaya başla. Hayalinizin etrafınızda şu anda gerçekleştiğini görün. Çoktan Hayatınıza bu çekildi ve manifest edildi. O şekilde kendi bedeninizden, kendi gözünüzden, etrafınıza, bu yeni gözlerle, bu yeni gerçekliğine bak. Her tecrübe et. Vücudun nasıl hissediyor? Hangi duyguları hissediyorsun kalbinde? Bütün fiziksel dünyadaki değişiklikleri gör. Hisset. Bu yeni gerçekliğin Sana nasıl hissettirdiğini Hisset Ne kadar muazzam Ve güzel hissettiğini Fark et Neler oluyor Nasılsın? Ne düşünüyorsun? Yeni dünya etrafında nasıl gözüküyor? Gör, bu yeni dünyayı kendi gözünden gör ve zamanını şu an bu hayalini tam anlamıyla yaşamaya ayır, o mutluluğu ve zevki tüm vücudunda hisset. Güzel hislerin bütün vücudunu kaplamasını böyle çok huzurlu, mutlu bir hissi tüm hücrelerine dağıtmasına izin ver. Bütün vücudunla o hayalin gerçek olduğu hikayede başrol olduğunu hisset. Bil ki şu an evrenle anlaşmanı yaptın ve tüm hayalin istediklerin gerçekleşecek. Artık bu manifest edildi. Bu, bu yeni ve yüce titreşimli enerjin içindeyken bil ve inanmaya başla. Bunun bütünlüğünü ve sakinliğini içine çek çünkü artık istediklerin o yüce zamanlamasıyla sana gelecek ve sen bunun geleceğine dair evrenle anlaşmanı şu an yaptın. Oldu. Şu an sen artık her şeyi bırakıp evrene güvenebilirsin. sen mucizeleri çekersin. Sen tüm şükürleri ve tüm bollukları çekersin. Bu meditasyon sona yaklaşırken bu yeni amacının artık hayatında itirak edildiğinin farkına var ve bunun için şükret. Artık bu hayalin olduğu evrene siparişin verildi. Ellerini kalbinde birleştir. Üçüncü gözünü alına getirebilirsin. Namaste. Ellerini tekrar kalbinde birleştir. Kollarını rahatlat. Hazır olduğunda gözünü açabilirsin. Bu çalışmayı dilediğin kadar ve dilediğin her zaman... Tekrarlayabilir ve yapabilirsin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Başka bir videoda.